Herkese selamlar. Yeni bir videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Python Selenium kullanarak LinkedIn uygulaması üzerinde bir post paylaşma işlemi gerçekleştireceğiz. Bunun için öncelikle içeride, içeride kullanacağımız kütüphaneleri bir e, çağıralım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi kullanacağımız kütüphaneleri içeriye aktardık. Şimdi kısaca ne için kullanacağımıza değinelim. Şimdi Times kütüphanesini içeride wait işlemini, yani bekleme işlemini yapmak için kullanacağız. Bu unit test işlemi olduğu için unit test kütüphanesini çağırdım. WebDriver üzerinden işlemler yapacağız. Yani web browser'ın üzerinden. Browser olarak Firefox kullanacağımız için servis olarak Firefox'u çağırdım. Bu sayede Firefox browser üzerinden vereceğimiz... Pet yardımıyla işlemler yapabileceğiz. Bunun dışında Bay ile içerideki CSS yani Elementor olarak yani şurada hemen hızlıca bir göstermem gerekirse şuradaki elementlere erişmek için kullanacağız. Buradaki hangi sayfadaydı? Bay içerisindeki işlemleri modülleri. Bunun dışında da rastında rastında bir sayı üretmek için kullanacağız. Şimdi klas klasımızı oluşturalım Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi klas yapısında oluşturduk şimdi LinkedIn yazamamışız LinkedIn adında bir klasımız var ve bunun içerisinde üç tane modül e, fonksiyonumuz var setup e, senaryuma dair kurulum işlemlerini yapıyor Teardown Selenium'un tüm işlemlerini bitiriyor yani test bittiğinde çalışacak komut. Testici, test ise bizim e, şu anda işte login olma, input alanlarına değer girme gibi tüm Selenium işlemlerini yani bu videonun ana konusu olan işlemlerini gerçekleştireceğimiz fonksiyon. Burada da unit testi çalışacak komutu yazdım. Şimdi isterseniz setup e, fonksiyonun içerisine kodlarınızı yazalım hızlıca. Evet arkadaşlar setup fonksiyonu içerisine gerekli kodları yazdık. Şimdi kısaca bunları bir yorumlayalım. Ne işimize yarıyor? Niye çağırdık bunları? Şimdi service bizim. Bunun içerisine bir path gireceğim. Peki bu pet nasıl? Biz burada Firefox kullandık. Neden Firefox kullandık? Bunu da hızlıca belirteyim. Çünkü son zamanlarda Chrome sürümünü güncelledi. Ve bu yüzden de Python Selenium ile sürüm çakışmasına girdi. S sürüm e uyumsuzluğuna girdi. Ben de Python yeni Python Selenium yeni bir sürüm çıkarana kadar Firefox'a geçtim. Bu videoda da o sorun devam ettiği için Firefox kullanmaya devam ediyorum. Firefox kullandığım için bunun Gecko Driver adında bir browser var. Tüm işlemler burada yapılır. Chrome için olsaydı Chrome için başka bir sayfaya gidecektik. Fakat Firefox'un yani Mozilla'nın Mozilla kütüphanesindeki, Mozilla Repository'sindeki Gecko Driver'ın içerisinde sürümümüze uygun olan artık Linux kullanıyorsak Linux, artık Windows kullanıyorsak Windows. Ben MacOS kullandığım için ve M1 işlemcisi olduğu için şunu indireceğim. Indirdim aslında hızlıca. Siz kendi sürümünüze ait dosyayı buradan indirip onun içerisindeki klasörü indirip onun içerisindeki dosyayı Director adında bir klasörü yaratıp içerisine böyle koyabilirsiniz. Bu şekilde burada bir geç kod driver'ımız var. Şimdi bu peti bağlayalım. Pet vererek bağlayalım bu dosyaya. Şöyle de bir açık olsun. Heh. Burada director var. Directory. Geç kod driver. Bu şekilde de bağlamış oldum. İşte, e, Servisime Firefox'u. Daha sonra Firefox'u servise bağlandığını belirten web driver metodumu çağırıyorum. Maximize window ile sayfamı e, boyutunu ayarlıyorum. Implicit wait ile ise Firefox ekranı açıldıktan sonra artık kukilerin indirilmesi için veya browser'ın kendine gelmesi için bir 10 saniye bekletiyorum. Bu da bu işe yarıyor. Setup fonksiyonumuz bu şekilde yani kurulum işlemimiz bu şekilde hızlıca tier down'a da bakalım. Tier down kısa aslında şöyle hemen self driver quit diyerek e, buradaki test işlemimizin içerisindeki gerekli testler bittikten sonra işlemler bittikten sonra komutlar çalıştıktan sonra tier down metodu çalışır. Ve self driver quit diyerek işlemi unit testi tamamlar. Yani setup kuruluma tier down ise Yıkıma bitiren fonksiyondur Selenium testine. Şimdi asıl meselemiz olan test işaresine kodlarımızı yavaş yavaş yazalım. Evet arkadaşlar şimdi ilk komutumuzu yazdık. Bu komut ne işe yarıyor hemen hızlıca inceleyelim. Set driver get bize o dosyaya bu Verdiğimiz URL'e ait dosyayı sayfayı aç demek. Yani gidiyor, Firefox'u açıyor. Buraya da işte LinkedIn artık ne yazması gerekiyorsa içeride belirttiğimiz değeri yazıyor. Daha sonra burada bir test işlemi yaptım. Diyorum ki Save Driver Title yani sayfanın title başlığı Login in or Sign up'sa okey bu testten geçti demek. Burada da bir küçük test işlemi yaptım. Şimdi hızlıca şöyle bir... Şöyle yapalım. Link diyelim. linkedin diyelim. Evet çok güzel. Bu Türkçe bunu İngilizce yapabileceğim bir yer var mı? Şu anda evet gördüm. Şimdi bunu hızlıca İngilizce yapalım. Ve orada yazılan değerin login e, in neydi? Hızlıca baktığımızda login or sign up olup olmadığını görelim. Fakat İngilizce nerede? Heh, burada English. Süper. Bak login or sign up. Biz ne dedik? Burada demedik. Burada dedik. <gülüyor> Login or sign up. Bu değere evet, eşitse title bu testten geçti. Bu birinci testimizdi. Şimdi burada gelelim. Ee, şöyle yapalım. Hızlıca geri geleyim. Winkton diyelim. Acaba değiştim. Ha süper. Buradaki input alanımızı tanımlamaya hızlıca kodumuzu yazalım. Evet arkadaşlar şimdi email input alanını tanımladım. Ne yaptım? Dedim ki set driver find element. Yani element bul. Element ne demek? Şöyle yapalım. Buradan hemen inspect giyelim. Element şuradaki her bir şöyle açılıp kapanan değere element deniyor. Mesela burada bir div elementi var. Burada bir section elementi var. Burada bir baktığımızda divin içine girelim hızlıca. Mesela burada bir image var. Bunun içinde kod elementi var h bir etiketi, etiketi var burada. h bir etiketi. Mesela buradaki h bir etiketiğine baktığımızda welcome to your professional demek. Mesela burada Python Selenium test yazalım hızlıca. Enter'a bastığımızda gördüğünüz gibi bu bu bir element örneği. Burada ne yaptım? Burada dedim ki find element neye göre? ID'ye göre. O elementlerden ID'si session key olan değeri al. Peki Session key olan değer ne? Bizim amacımız da e e e-mail almak. Şöyle sağa yaptım. Inspect dedim. Şimdi geldim buraya. Burada diyor ki bir input e elementim var ve input elementinin ID değeri Session key. Ben buradan ne dedim? ID değeri Session key olan değeri e elementi al. Bu bizim e-mail input alanımızı almayı sağlıyor. Şimdi e-mail alanı Is enabled. Yani erişilebilir mi? Burada bunu testliyorum. Yani ben buna erişebiliyor muyum? Böyle yazabiliyor muyum? Onun testi var. Burada bunun bir testi var. Asset true ile bunu sağlıyorum. Yani test işlemi yapıyorum. Daha sonra ise email send case send case demek. Input alanına verdiğimiz yani bunun içine yazılan değeri yaz demek. Yerleştir demek. Peki self-email'e de geldi. Buradan geldi. Burada hemen bir daha önce kullandığım bir test hesabımın e-mailini yazdım. Bu e-mail da bu e değerini de e-mail elementinin elementinin input değerine ekledim. Yazdım bu şekilde. Burada bir input alanımı tamamlamış oldum. Şimdi hemen bunun bir password şeklini yapalım. Evet burada da hızlıca password şeklini yaptım. Password elementini aldım öncelikle id değerine göre. Daha sonra elementin erişilip erişilemediğini test ettim. Daha sonra password kısmına çok özür dilerim. Hızlıca geliyorum. Süper. Password kısmına password değerine buraya koydum. Ama password değerini tanımlıyorum. Hızlıca şuradan boş bir password değeri tanımlayayım. Daha sonra bunun içerisinde dolduracağız. Ee, şuradaki sesin... Password dediğimiz kısımda şuradan geldi baktığımızda id sesin password olan element bizim password input'umuz Evet ileri geri gittik yanlışlıkla şöyle gelelim hızlıca kodumuza şimdi oradaki şuradaki sign in butonunu yapmaya geldi sıra Evet arkadaşlar burada login butonuna ait elementi almayı sağlayan kodu görüyorsunuz. CSS selektörüne göre aldım. Peki neden? Neden class değerine göre almak istedim? Şöyle sign'in bölümüne geldim. Yani login butonu bir anlamda. Inspect dedim ve hemen bakıyorum bu butona. Bir id değeri görmüyorum. Bir id değeri görmediğim için class'a geldim. Class'ın değerini aldım. Şimdi burada şunu test etmeniz lazım. Class değeri alıyorsunuz. CTRL-C yapıp CTRL-F yapıp CTRL-V yaptığınızda eğer buradaki şu sayı birebirse sorun yok. Eğer birden fazlaysa sorun var demekti. Burada bir sıralama olacaktı. Ama burada bir e, tek olduğu için yani unik olduğu için bu class sorun yok. Bunu alıyorsunuz. Class değerini. Daha sonra class değeri bu olan butonu çek diyorum. Login butonu e, değişkenime. Daha sonra bu erişilebilir mi? Görüntüleniyor mu? Bunun testini yap. İkisi okeyse bunu klikle. Yani login butonuma bas. Giriş işlemini gerçekleştiriyorum. Şimdi geldik. E, homepage. Yani homepage e geçmeye. Fakat bu çalışacak mı? Önce hızlıca bunu test edelim. Bunun için e, şuraya. Şöyle bir şeyler yazalım. Hızlıca 5-6-7. Bakalım yanlış değerde nasıl bir de, e, aksiyon yapıyor? Nasıl bir aksiyon veriyor? Python. LinkedIn post paylaşma pay dosyasına çalıştırdım. Bakalım ne olacak. Evet bize dedi ki. A few moments later. Evet arkadaşlar. Burada çalıştırdığımız çalıştırdığımızda kodu. Hatta bir daha çalıştıralım. Bir hata aldım da. Bu hatanın neden kaynaklandığına baktım hızlıca. Ve çözdüm tabii ki de. Şimdi buradan değeri giriyor. Fakat butona basmıyor. Bunun bir sebebi var hızlıca. Şöyle bir kapatayım kendim. Bu da hata değerini gösteriyor zaten. Klip diyelim. Eğer CSS class, CSS yani class değerini çağırıyorsanız burada nokta koymalısınız ki class değeri olduğunu belirtin. Şimdi geldik buraya. Tekrardan bu komutumuzu çalıştırdık. LinkedIn sayfamız açılıyor. Input değerleri o kadar hızlı ki input alanlarına giriş sağlanıyor. Daha sonra da gördüğünüz gibi LinkedIn ana sayfamıza geldik. Gördüğünüz gibi bu da yani tüm işlemler, tüm test işlemleri başarıyla gerçekleşmiştir diyor. Şimdi geldik. Sıra da postlananı yapmaya. Post önce bir home page e gelip gelmediğini test edelim. Onun için şöyle bir komut yapıştırıyoruz buraya hızlıca. Evet gördüğünüz gibi burada home page adına bir değişken yarattım ve bu değişkeni voyager fit dedim. Voyager fit ne? Voyager fit ana sayfa içerisindeki yani şu şu an yok ama şuradaki tüm elementi kapsayan, tüm sayfayı kapsayan elementin ne değeri? ID değeri. O ID değeri geliyor mu, gelmiyor mu? Onu bir çek ettiriyorum ve gözüküyor mu? Onu test ettiriyorum. Ki ana sayfaya giriş yapıp yapmadığımı testini yapabileyim. Bu bunu sağlıyor. İstiyorsanız çalıştırayım ama gerek yok. Zaten sonra çalışacağım bir daha. Şimdi gelelim şu sayfaya hızlıca hatta çalıştırayım da oradan göstereyim hızlı, kapanmada şimdi geldi onun testini de yaptı şimdi buradaki start post alanına basmam lazım paylaşım yapmak için onu yapalım gelin birlikte evet arkadaşlar burada da add post, post button'ın elementini görüyorsunuz class değerini görüyorsunuz biraz uzun bir değer verilmiş ama sorun değil bunu Yine aynı şekilde CSS selector'u tanımlayarak class olduğunu belirterek çağırıyorum. Yani find element buluyorum. Daha sonra görünüp görünmediğini, erişilip erişilmediğini test ediyorum. Daha sonra da klik diyorum ve o paylaşım yapma modülü açılıyor. Şimdi o modulda neler yapacağımıza bakalım. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi post text adında yine bir element yarattım ve bu elementten o editörün yani text area editörünün CSS yani class değerine bağlı olarak elementi çekiyorum. Daha sonra bu alanın erişilip erişilmediğini test ediyorum. Ve buraya post text alanımı yapıştırıyorum. Peki post text dediğim şey ne? Post text'i tanımlamadım. Hızlıca yukarıda şöyle yapalım. Post e, test işte python selenium testi. Boştuk. Şimdi Burada post text alanımı aldım fakat burada yeniden tanımladım. Çünkü bu testi sık sık yaptığınızda şunu göreceksiniz. Bir süre sonra post paylaşmıyor. Sebebi de LinkedIn'in aslında çek etmesi. LinkedIn diyor ki bu postu daha önce paylaştım. Bu içeriye sahip postu. Yani ikide bir part testi paylaşamazsınız. Ben de bunun üzerine random bir değer yarattırıp şuradan sıfırla ile bin arasında onu post text'in sonuna ekliyorum. Bu sayede bu sorun ortadan kalkıyor. Buradaki değeri de dediğim gibi oradan çektim yani text area alanın içi elementin içerisine input'un içerisine yapıştırıyorum. Bu da bu şekilde. Şimdi gelelim şimdi gelelim send butonuna basmaya yani paylaşma butonuna basmaya. Evet arkadaşlar şimdi de post send button adına bir değişken oluşturdum ve modal açıldığında hatta şöyle yapalım mı? Bu değil de bu muydu acaba? Aynen bu olabilir. LinkedIn'ımıza girelim hızlıca. Şurada gönder hazırlaya bastıktan sonra şu alan QL Editor, QL blank alanı şu alan yayınla butonu ise bizim şu anda burada nerede şurada tanımladığımız alan. Yani şu klasa sahip değerde o butonu temsil ediyor. Bu şekilde o butonun elementini aldım. Görünüp görünmediğini, erişilip erişilmediğini aynı şekilde test ettim ve daha sonra o butona bastım. Yani paylaş butonuna bastım. Fakat paylaştıktan sonra da postun paylaşılıp paylaşılmadığını test etmek istiyorum. Onun için de şu, şöyle bir komut satırı kullanıyoruz. Kod satırı kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi post content div adında bir değişken yarattım ve bunun içerisine yine class değerine bağlı olarak element buldum. Break, word, span. Peki bu ne diyeceksiniz? Bu da şu. Burada paylaşılan ilk e, ne desem ilk post şu class değerine sahip. Şu class değerini içerisinde barındırıyor. Ben de find element bunu buldum. Daha sonra dedim ki e, bu gözüküyor mu gözükmüyor mu? Gözüküyorsa okey devam et. Daha sonra assert equal. Post text yani burada girdiğim değer bu elementin içindeki değeri eşitse testi geçti. Değilse geçmedi. Burada da testin benim e, eklediğim post textin değerine eşit olup, eşit olup olmadığını test ediyorum. Bu hem içerik kontrolü hem de gönderinin paylaşılıp paylaşılmadığını test eden bir kod satırı. Şimdi bu, bu kadar kod yazdık ama bunları bir anda çalıştırırsak çok hızlı bir şekilde gö, gözümüzden e, kaçar bazı şeyler. Yani çok hızlı olduğu için bir şeyleri anlayamayabiliriz. O yüzden bazen şöyle şuradan gelip time sleep 2 gibi değerler eklemeniz mesela burada gerek yok ama mesela şuraya ekleyebilirim timeslap 2 şöyle kopyalayayım daha kolay olur şuraya ekledim şöyle yapayım bir de şuraya ekleyeyim burayı da eklesen mi hatta şöyle de ekleyeyim de böyle her şey yavaş yavaş gözünüzün önünde gerçekleşsin. Daha sonra şöyle p yaptım. Format, doküman, python dedim. Herhangi bir doküman şey, formatlama hatası da vermesin diye. Kodumuz bu şekilde. Şimdi geldi bunu çalıştırmaya. Clear python ay çok özür dilerim. python linkedin postpaylaşma.py hadi şimdi çalışalım. Gördüğünüz gibi LinkedIn sayfası açılıyor. Input alanıma input değeri girildi. Email değeri girildi. Passport alanıma değer girildi. Daha sonra login butonuna basıldı. Sayfamız açıldı. Sayfanın açılıp açılmadığını check eden fonksiyon çalıştı. Daha sonra start post alanına basıldı. Daha sonra... Buradan diye girildi. Post için erişilip erişilmediği kontrol edildikten sonra klika basıldı ve postumuz paylaşıldı. İşlem o kadar hızlı gerçekleşti ki ben bile e, yetişemedim. Hadi şimdi <gülüyor> şuraya 5 diyeyim de nefes nefese kalmayayım. En azından postum paylaşıldığını görüyorum. Hatta 10 diyeyim. Postum paylaşıldığını görmek istiyorum. Ama çok hızlı olduğu için yetişemedim. Şimdi yine aynı şekilde input alanımıza e-mail değeri giriliyor, password alanımıza Gördüğünüz gibi backend 1997'lere girildi. Sayfamız açıldı. Homepagenin açıldığına dair fonksiyon e, test işlemi çalıştı. çekildi, edildi. Start post alanına basıldı. Modulumuz açıldı. Diğer içeriye yapıştırıldı. Post butonuna basıldı. Ve burada gördüğünüz gibi Python Selenium postumuz paylaşılmış oldu. Başarıyla 10 saniye dedim Şimdi kapanır kendisi. Şöyle büyütelim hatta. Hatta bitti gördüğünüz gibi. Ok dedi. Yani tamam benim işim okey. Testimiz bu şekilde gerçekleşti. Hızlı bir şekilde anlatmak istedim. Bazı kodları direkt kopyalayıp üzerinden anlattım. Umarım anlatabilmişimdir LinkedIn'da Python Selenium kullanarak post paylaşabilmeyi. Videomuz bu şekilde. Videomuzu beğendiyseniz, videomuzu değil benim videomu beğendiyseniz like atmayı, motivasyon vermek için de abone ol tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Bu böyle, böyle videolar çekmeye yeni yeni başlıyorum. Bu yüzden e, bazı hatalarım olabilir. Bunun için şimdiden kusura bakmayın. Zaman geçtikçe bu hataların e, bu hataları giderip daha iyi videolar, daha iyi içerikler üretmeye çalışacağım. Ama bunun için tabii ki de az önce söylediğim gibi beğen tuşuna basıp abone olursanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.